Arkadaşlar, low kick vuruşları bizim en etkili vuruşlarımızdan biri. Bu tekmeler inciklerde mikro kırıklar oluşturuyor ve kortikal yeniden şekillenme adı verdiğimiz bir süreçte kırıklar iyileşerek yüzeyde daha sert bir kemik tabakası oluşturuyor. Yapacağınız egzersizlerle kaval kemiklerinizi zamanda taş gibi sert bir maddeye dönüştürebilirsiniz. Evet, videoda da gördüğünüz gibi. Sözün özüne gelirsek. Sizlere kaval kemiklerinizi taş gibi yapın demiyorum, ancak sağlamlaştırın. Elbette bu bir spor olduğu için sakatlanmaları kaldırmak adına antrenmanlarımızda kaval koruyucu kullanmayı zorunlu kılıyoruz. Hepinize keyifler.